ABCD dörtgeninin kare olduğu söylenmiş, yani dört kenarın uzunluğu aynı ve tüm iç açılar 90 derece. Ayrıca FG'nin, BC'nin orta dikmesi olduğunu biliyoruz. Yani FG, BC'nin, BC'nin orta dikmesiymiş FG. Yani hem dik olduğunu, bunun 90 derecelik açı olduğunu, hem de BC'yi ortadan ikiye böldüğünü biliyoruz. Yani bu uzunluk şu uzunluğa eşit. Ayrıca AC Yayı'nın B merkezli bir çemberin bir parçası olduğu da söylenmiş. Bu B merkezli bir çember. Burası çemberin merkezi, bu da çemberin parçası. Burası çemberin sol alt köşesi. Evet, bu verilenlere göre BED açısının ölçüsü soruluyor. Peki BED açısı hangisiymiş? Bu, BED açısı bu. Yani buradaki açının ölçüsünü bulmamız gerekiyor. İsterseniz burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözün. Çözmeyi deneyin en azından. Eğer birinci denemenizde olmazsa size bir ipucu veriyorum. Bu ipucundan sonra videoyu yine durdurun ve birkaç üçgen çizin. Bu açıyı farklı açılara ayırabilirsiniz. Böyle çözmek daha kolay olabilir. Üçgen bilgimizde kullanabiliriz. Evet, eğer daha durdurmadıysanız videoyu şimdi soruyu çözmeye çalışacağım. Çözümün devamını getirebileceğinizi düşündüğünüz herhangi bir noktada isterseniz yine videoyu durdurup kendinizi deneyin. Bence böyle daha iyi. Evet, esas konu bunun bir çember olduğunun farkına varmak. B ile yay üzerinde herhangi bir nokta arasındaki bir doğru parçasının çemberin yarıçapı olduğunu anlamaktır. Evet, yani AB çemberin yarıçapı. BE de çemberin yarıçapı. Şimdi çemberin başka yarıçaplarını da çizebilirim. Mesela BC de yarıçap. Şimdi durup bir düşünelim. Buraya soruyu çözmemize yardımcı olacak bir doğru parçası çizebilirim. Bu zor geometri sorularında doğru çizim yapmalısınız ve doğru üçgenlere odaklanmalısınız. Şimdi EC doğru parçasını çizeyim ve ilginç bir durum ortaya çıkacak. E,B,G üçgeni ile E,C,G üçgeni arasındaki ilişki nedir? İkisi de bu kenarı paylaşıyorlar, E,G kenarını paylaşırlar. Ayrıca B,G eşittir G,C ve ikisinin açısı da 90 derece. Bu açı 90 derece ve bu da 90. Yani kenar açı kenara göre bu iki üçgen eş olacak. E,B,G üçgeninin ECG üçgenine eş olduğunu biliyoruz. Kenar açı kenara göre. Buna göre, tüm karşılıklı kenarların ve açıların birbirine eş olduğunu biliyoruz. Yani EC eşittir EB. Ayrıca bu uzunlukta başka hangi doğru parçası bulabilirim. Bunun çemberin yarıçap olduğunu biliyoruz. BE. yani BE çemberin merkezinden yaya giden bir yarıçap. BC de öyle. Merkezden yaya giden bir yarıçap, Yani bu bc'ye eşit. Bu üç şeyi de buraya çizebiliriz. bc ile kastettiğim bu doğru parçasının tamamıdır. Peki, şu nasıl bir üçgendir? Bu, bu bc üçgeni, bc üçgeni eşkenar bir üçgendir, eşkenar. Bunu biliyoruz çünkü üç kenar birbirine eşit. Buna göre açılar da birbirine eşit. O zaman BEC açısının 60 derece olduğunu bulduk. Buradaki BEC açısının ölçüsü 60 derece. Bu bize sorunun cevabının bir kısmını veriyor zaten. BEC, BED açısının bir parçası. Şimdi CED açısının ölçüsünü bulabilirsek, şuradaki açıyı bulabilirsek, buna 60 derece ekleriz ve cevabı buluruz. B D'nin tamamını bulmuş oluruz. Şimdi bunu nasıl bulacağımızı düşünelim. Hali hazırda bulduğumuz bazı bilgilerimiz var. Bunun çemberin yarıçapı olduğunu biliyoruz. Bu uzunluğu da biliyoruz. Bu bir kare. Bu uzunluğun şu uzunlukla aynı olduğunu biliyoruz. Bunlar aynı uzunlukta ve bu da çemberin yarıçapı. Buraya aynı işareti koyduk. B C bu uzunlukla aynı. Şu uzunluk da aynı. Yani dört kenarın uzunluğu aynı olacak çünkü bu bir kare. Bunu yazalım. Bu kare olduğu için cd'nin bc'ye eşit olduğunu biliyoruz. eb'nin ec'ye eşit olduğunu da zaten biliyorduk. Burada önemli olan bu ve şunun uzunluğunun aynı olduğudur. Bunun ilginç tarafı ise bu üçgenin ikiz kenar olduğunu gösteriyor. İkiz kenar taban açılarının eş olduğunu biliyoruz. Değil mi? Bu yeşil açıyla şu açının ölçüsü aynı olacak. Bu şekilde şu açıyı buluruz, 180'den çıkarırız ve ikiye bölerek şu iki açının ölçüsünü bulabiliriz. Peki bu açıyı nasıl bulacağız? Bu büyük açıları bulabiliriz. Bunun eşkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Yani şu açıda 60 derece olmak zorunda. Bu 60 derece. Bu da 60 derece, değil mi? Buraya yazabiliriz. Bu da BCE açısına eşit. BCE açısının ölçüsü 60 derece. Bunun kare olduğunu da biliyoruz. Yani bu açının tamamı dik açı. Peki, ECD açısının ölçüsü nedir? Buradaki açı nedir? Bu açı, bu açı 30 derece olmak zorunda. Yani bu 30 derece olacak. Ve şimdi cevabı bulmaya hazırız. Bu iki taban açısını bulmaya hazırız. Buna x dersek, şuna da x dersek diyebiliriz. Çünkü ölçülerinin aynı olduğunu biliyoruz. x artı x artı 30 derece, o zaman 180 derece diyeceğiz değil mi? Çünkü bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. O zaman 2x, 2x artı 30 eşittir 180 derece. Güzel. Şimdi iki taraftan 30 çıkaralım. Ne olacak? 2x eşittir 150 kaldı. İki tarafı o zaman 2'ye böleriz ve x eşittir 75. X'in 75 olduğunu bulduk ve şimdi son düzlüğe geldik. BED açısının ölçüsünü bulmamız gerekiyor. X CED açısının ölçüsüne eşit değil mi? Şimdi BED eşittir. CED artı BEC yani 60 derece artı 75 derece. O zaman da cevap eşittir 75 derece artı 60 derece yani 135 derece ve bitti.